28 Temmuz 2020 İzmir Foça Bağarası Kulepe mevkinde Mustafa Yavuz Durak. Evet. Rekor gübre yaprak gübresi müşterimiz. Burada pamuk tarlalarında ürünümüzü bu sene kullandılar. Bu tarlamızda da bozmayı düşündüğümüz. Yani kuraklıktan dolayı kuruya ekim yapılmış. Evet, yağmur yağmadı. Yani ürün. ikinci ürün bir pamuk tarlası. Neler oldu? Neden rekorgu bireyi, neden tercih ettik, sonuç ne verdi yaprak gibi. Ee, zaten daha önceden tanışıyorduk. Evet. Ee, Rekor gelişim tarla müşterimiz. Daha önce tarla tarlalarında kullandılar. Ee, ben bunu ektim. 10 gün sonra pamukta e, çıkmadı. Çıkmamazlıklar vardı. Çıkan yerler alçaktı. Ee, Hava kuraktı. Hava kuraktı. Sonradan... Ee, çok sulama çok... yaptığımız yerde de denizden su vardı. Deniz, Gediz'de... Gerize... Tuzluydu. Tuzlu su basıyordu. Sulayamadık da tarlayı. Evet. O zaman... E, kuruya ektik pamuğu. Sonra yağmurlar e, fazla yağınca tarlada e, pamukta alçaklı yükseklik kurumalar oldu. Kurumalar olunca ben size geldim. Kaç tekrar bura? Öncelikle bir 12. Çeşidi de söyleyin. 455 May. 455 May. Evet, devam edelim. Yağmurların fazla yağması e, pamuğun çıkışını engelledi. olacaktım yani bu tarlayı. Tarlaya bolacaktık. İlk Doğru. dikim tarihimizi tekrar söyleyelim. Olmayız. Olmayız. Olmayız. İkinci ürün. Kuruya diktik. Pamukları e, tohum patlayıp çıkamadığı için iklim evet. koşullarından Toprak dolayı sıkıyor çok yağmur için bozacaktık, bozacaktık ve bozacaktık. rekor gübreyi uyguladık. Rekor gübreyi ne e, kadar da boyları Pamuk çıktı, mı? pamuk yürümüyor ya gelişmiyordu. Sonra size geldim rekor gübreyi uyguladım buraya. Şu anda durum bu. Ne zaman uyguladık? Ne zaman? Hatırlıyorum e, 3 Temmuz. 3 Temmuz'da, 3 Temmuz'da uyguladık. Da, 10 Mayıs'taki bir e, pamuk tarlasında 3 Temmuz'da. Şimdi, Şimdi yarınama Uygulama yaptığı yarın uygulamada yapacağım. Yarın bir ya. yapacağız. Şimdi evet. Şöyle arkayı gösterebilirsek evet. şurası da aynı gün dikilmiş. Aynı, aynı gün. Hepsi aynı gün aynı, aynı gün. gün böyle boy farkını görüyorsunuz. Su isteğini görüyorsunuz. Evet. Yani şu şu e, yaprak genişliği, canlılığı, koyuluğu aynı ekranda. Aynı gün sulanmış. Evet. Şu gördüğünüz şu an e, rekor gübre, yaprak gübresi atılmayan yan komşu tarlamız. Bir de tutumuna. Bir de burası. Gösterelim böyle. Şuradan şöyle Her artık Kozalar tutmaya başlamış taraklanması güzel şöyle geliyor tek şeyde evet. buradan böyle devam ediyor bu şekil tepe gene devam ediyor Tepeler, evet, evet, bu şekilde Şimdi Hı -hı. peki e, bu tarlayı gören yani işimiz dostanız yani akrabalarınız zaten e, başlangıçta herhalde bozmanızı öneriyorlardı yani Boz dediler kimisi bozma dedi boz dediler boz dedi bozma dedi sonra ne yaptık <gülüyor> bizim sonra rekor, rekor gübreyi aldık Rekor gübreyi uyguladıktan sonra tarla Bir uygulama bu, bir, bir uygulama bir. da bu hale geldi. Burası kaç dönüm? 12'de, 12 dönüm. 12 dönüm bir yer. 12 dönüm yerde de uyguladık. Ayrıca burada da hiç ne kırmızı örümcek ilacı, ne ballık ilacı hiçbir şey yapmadık. Şu an gezdik. Geziyoruz, bir balık vesaire de görmedik. Yok, Herhangi bir şey, bir şey yok. Şöyle yakında gösterelim. Şöyle şunları da. En azından taraklanması, kozaları. Şöyle şu kozayı da gösterelim. Bu şekilde. Yani her yerde aynı olduğu sonucu görünüyor. Bu şekilde. Gidiyor. Şimdi komşumuzun tarlasına baktığımızda aynı gün, aynı, aynı günde dikilmiş aynı, aynı tohum. tohum. Şu an ekranda bilmiyorum ne kadar görülüyor. Şey anlamında Şu anda böyle su istiyor bu Su istiyor, bu tarlada herhangi bir istemiyorum. Şöyle baktığımız zaman bu şekilde. Şimdi rekor gübre yaprak gübresini burada uyguladık. Aşağı yukarı 25 gün sonraki evet. ilk sonuçlarımız bunlar. Evet. Burada bir uygulamalar yapacaksınız. Evet. E, rekor gübreyi e, 400-500 litre suya 1 litre verip 15 dakika uygulanmasını öneriyoruz. Tek olarak kullanın. E, Atılabileceğiniz, atmak istediğiniz ilaçlarla karıştırabilirsiniz. Sadece o ilaç ile atmayın. Onun dışındaki e, tüm böcek ilacı, mantar ilacı vesairene varsa verebilirsiniz. Evet. Uygulama tekrar önemli. Gelişim dönemi, taraklanma, çiçek. Koza tutma öncesi. 3 kere minimum öneriyoruz. Ee, tavsiye eder misiniz? Burada bozmayı düşündüğünüz bir pamuk tarlanızda. Ben bütün pamuk üreticilerine tavsiye ederim. Buranın muhitini ee, bu tekrar söyleyin. Foça, Burada... Baharası, Kumtepe mevki. Kumtepe Sekizler mevki. 8'er dönümler. Diyorum. Siz buranın yerlisisiniz. Buranın. Buraları baba toprağınız. Evet. Burada yıllardan beri pamukçuluk yapıyorsunuz. Burada daha önce rekor gelişim topraktan uygulanan ürünlerimizden evet. kullandınız. 2 yıl önce. Gelecek yıl tekrar, tekrar kullanacaksınız. Tavsiye ediyor musunuz? Yani bütün çiftçilere rekor gelişimiz tavsiye ederim. Ben zeytinde de kullanmıştım. Bir de, bir de enişteniz vardı. O size ne diyordu? Hani Özerek, e, <gülüyor> neydi ismi? Özel ekici. Özel ekici. O da gördüm burayı. Görmediler. Ne diyordu? O sökçöktüm mü diyordu? Çöktü mü evet. diyordu? Zamanın varken söktü dedi bana. Zamanı varken söktü dedi. Özer abi buradan sesleniyoruz. Özer abi zamanın varsa sökülecek pamuğa gel bir bak neler olmuş. Buradan tüm Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz pamuk üreticilerine. Türkiye'nin her yerindeki Ege bölgesinde olsun. Güneydoğu bölgesinde, Adana bölgesinde. Değerlendirmeleri ve denemelerini tavsiye ediyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Teşekkür yani, ederiz. Denemeleri yani şey sizde, bizde Siz de tarlanızı, görüşlerinizi paylaştınız. Ee, i̇nşallah daha sonrasında da kozalarımız olduğunda da iyice pamuklar açınca bir çekim daha yapacağız. Yapalım. Evet.